23 Aralık 2020 Antalya Kumluca'dayız Hacı Veliler Mahallesi'nde evet. yanımızda rekor gelişim müşterisi Ahmet Baynur. Evet efendim. evet efendim. Ahmet abi bu sene rekor gelişimi bu sene de kullandık. İlk defa kullandım. İlk defa ha. kullandık. Bu seramızın toprağı neydi? Ne oldu? Verim ne oldu? Neler değişti? Bir i̇şte, kısaca özetleyelim. Şimdi buralar kır, kırsal olduğundan <gülüyor> suyu tutmuyordu. Yani suyu <gülüyor> tutmayan bir toprak ha. yapısı. Evet suyu tutmuyordu. Evet. Yani sulamamış gibi. Çok suladığınızı seçekleri. Şey Çürütüyordu, Bak, kök çürümesi oluyordu. Nem yapıyor yani. topraktan nem yaptığından. Nem Çok mi? memnunum yani. Peki ne oldu uyguladıktan sonra? Uyguladıktan sonra yani, güzel verim aldım yani. Güzel verim yani, aldım. Aldım. Yani buradaki suyla ilgili olan su tutma sorunu çözüldü mü? Çözüldü. Çözüldü. Çözüldü. Bu da zaten bitkiye yansıdı görüntü evet, olarak. Evet. Şuradan şöyle bir göstersek. Evet arayın. abi evet. Gerçi burayı bugün e, toplama Top, yaptık. Toplama Usta... yaptık yani. Toplama yaptık. Şöyle gösterelim şurayı <gülüyor> mahsulümüzü. Toplamaları yaptık. Kasamızı Uğur. şuradan. Topladığımız kasalar burada, ürünlerimiz burada. Peki şimdi tepe sürgünleri, tepe kalınlıkları vesaire bu konuda ne dersiniz? Yani şurada mesela evet. görülüyor. Evet. Gösterelim. İncelme var değil mi? Şimdi yok. Evet. Yani şey anlamında sürgün evet. güzel gidiyor. Yani evet, şu evet. mesela evet. şu tutum. Evet evet. Tutum. Bu evet. önemli. Şu evet. tepesi zaten. Evet. Bak burada çiçeği var. Burası evet. tutmuş. Evet efendim. Yani en uçta dahi tutum göstermiş. Var. Bu da beslendiğini gösteriyor. Evet. Ee, buranın dikim tarihi neydi? Bu Eylül, Aa, e, Ağustos kaçtı ya? 25 Kaçtı? Ağustos, 25 Ağustos diyelim. Evet. O 20-25 arası ha. diyelim. Evet, Tam evet. Tarih veremiyoruz. Evet. Ee, verim anlamında bu seneki verim durumu nasıl? Güzel. Evet. Bu sene verim durumu güzel. güzel. şöyle evet. gidelim biraz daha. Gel. Şu kasayı Gel. da gösterelim. Gel. Şunu göster. Şurayı G gösterelim. Güzel ya. Yani. Allah'ımıza çok şükür memnunuz yani. Ürünlerimizi gösterelim. Bu ürünü. Siz bizlere... tabi daha önce duyuyordunuz. Duyuyordum. burada dedik. Evet. Çok memnunuz ya, yani. Allah razı olsun yani. Yani böyle... istenilen, istediğiniz sonuçları sizi sağladık. Sağladı burada. Allah Allah razı olsun. Yani böyle bizlere de yani. Siz yayla yayla da, da seriniz var. Evet efendim. Yayla da Orada da var. kullanmayı düşünüyorsunuz. Düşünüyorum efendim. Ee, var mı eklemek istediğiniz? Burada... E, tav tavsiye ederim. Yani. Bütün çiftlerimize tavsiye ederim. Yani, buradan eee buradan Konucalı'da üreticiler sizi evet. izleyecekler zaten. Eee evet yayla seracılar da evet. mutlaka bizi izliyorlar. Evet efendim. Buradan e, size teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür Doğru, ediyoruz, Bol bereketli olsun. Sağ ol. Allah razı e, olsun. Allah kazand ebeveyninizin karşılığını size versin. Amin. Şartlar zor gerçekten. Evet. Yani pandemi sürecinde e, dünya küresel bir sıkıntı yaşıyor. Evet size efendim. de bunun yansımaları oluyor evet inşallah. Efendim. Fiyatlarıyla, üretiminizle İnşallah. E, mutlu sonuçlar alırsınız. Sizlerden de Allah razı olsun. Böyle bir ürün geliştirdiğiniz için, bizlere ulaştırdığınız için. Şöyle, şöyle söyleyeyim. E, bizim e, rekor gübre, yaprak gübremiz ve damlama ürünümüz var. Onu da kullanmanızı öneriyoruz. Kullanacağım. Her, her dönem kullanabilirsiniz. Kullanacağım. Şu saatten sonra da kullanmanızı öneririz. Biber'e de bakabilirsiniz. Biber'e de, Biber e de bakalım. Hı. Çok Oradan güzel. tamamlıyorum. Herkese teşekkür ederiz. İyi günler efendim. Sağ olun. Allah razı olsun.